Bugün 14 Ocak, 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. İkizler Burcu'ndaki ay güne sosyal ve değişken enerjiler veriyor. Bugün zihinsel ve sosyal enerjiler güçlenirken iletişim trafiği de artabilir. Sabah saatlerinde ay, Kova Burcu'ndaki Satürn'le üçgen açı yapacak. Güne başlarken disiplinli ve pratik olabilir, günlük işlerimizi planlayabiliriz. Duygusal olarak dengede ve sakin kalmamız mümkün. Sabah saatlerinde günlük planlarımızla ilgili gözden geçirmeler yapabilir, bizim için gerekli olan bilgileri toplayabiliriz. İş veya özel amaçlı gezi ve seyahatler gündeme gelebilir. Yakın çevremizle haber trafiği artarken bazı önemli randevular ve görüşmeler içinde zaman ayırabiliriz. Öğle saatlerinde sevdiğimiz kişilerle keyifli sohbetler yapmamız mümkün. Kişisel becerilerimiz ve el becerilerimizi kullanabileceğimiz hobilerimize zaman ayırabiliriz. Eğitim, iletişim, kültürel ve sosyal alanlardaki beklentilerimiz de güçlenebilir. Akşam saatlerinde ay balık burcundaki Neptün'e dik açı yapacak. Duygusal olarak hassaslaşabilir, melankolik hissedebiliriz. Hayallerin arasında kaybolmamak için planladığımız işleri disiplinli bir şekilde ele almalıyız. Maneviyat, yaratıcı ve sanatsal çalışmalar için de gece saatleri değerlendirilebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.